Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 1-7 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, ay ışığını büyütüyor. Dolunaya doğru ilerliyoruz ve 5 Mayıs'ta önemli bir ay tutulması yaşayacağız. Güneş Boğa burcunda. Merkür Boğa burcundaki retrosunu devam ettiriyor. Pazartesi günü Ay Başak burcunda olacak. Hafta başı iş, sorumluluklar, görevleriniz ön planda. Birçok işle ilgilenebilirsiniz bunlar evde yuvada aile ilgili konular da olabilir mesleğinizle ilgili konularda olabilir Salı günü Ay terazi burcuna geçince biraz daha eğlenmek sosyalleşmek isteyeceksiniz ki bunun için fırsatlar var bu hafta arkadaşlarınızla bir arada olabilirsiniz etkinliklere katılabilirsiniz ve davetler olabilir organizasyonlar olabilir iş yerinde de ekip çalışmaları herhangi bir grup çalışması içerisinde daha aktif olabilirsiniz ve Perşembe akşamından itibaren ay akrep burcuna geçecek artık dolunayı etkilerinde hissetmeye başlıyoruz 5 Mayıs akşamında 14 derece akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız bu tutulmayla ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Bağdacı YouTube kanalında ay tutulması videomuzu izleyebilirsiniz Merkür Boğa burcunda geriliyor hafta başından itibaren güneşle birleşecek birazdan hani iş konuları beraber çalıştığımız kişilerle ilişkilerimiz mesleki konularda odaklanmalarınız olabilir ve önemli de olabilir herhangi bir eğitim konusu ticari bir anlaşma konusu bunları hafta başından itibaren daha fazla sorgulayabilirsiniz güvenmediğiniz bazı ilişkiler varsa bunların da ortaya çıkması mümkün O yüzden bilgi trafiğine Zihninizden geçen düşüncelere, kullandığınız sözcüklere lütfen dikkat edin. Özellikle iş ortamınızda. Sağlık konularını da önemsemek gerekiyor. Tutulmayla beraber sağlığınızla ilgili bazı gizli konular, yani bilmediğiniz bir şeyler ortaya çıkabilir. Ya da iş ortamınızda bazı sırlar ortaya çıkabilir. Sırlara dikkat etmek lazım. Gizli olan konuların aydınlanabileceği bir tutulma çünkü bu. Ee, sağlıkla ilgili şifa, terapiler, özellikle bilinçaltı çalışmaları, ruhsal terapiler için... Uygun bir dönemdesiniz ee, ve bir şeyleri hayatınızdan artık çıkarmanız gerekiyor sizin için bitmesi gereken tamamlanmış sizin için yararı olmayan konular alışkanlıklar zararlı alışkanlıklar da olabilir bunları hayatınızdan çıkarabilirsiniz bu tutulmanın etkileriyle bir şifa dolunayı bir tutulması olarak da değerlendirebilirsiniz 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan Gece aynı zamanda Hıdrellez baharı karşılıyoruz geleceğe dair umutlarımız var Negatiften biraz uzak durmak lazım. Evet tutulma enerjileri, krizleri tetikleyebilir, duygusal olarak bizi etkileyebilir ama dengede kalmamız gerekiyor. Ve mümkün olduğunca pozitife odaklanmamız, duygularımızın, düşüncelerimizin olumlu olması çok daha faydalı olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.